Zaman bölümünü enerjiyle bıraksanız Örneğin T30 gibi bir zaman bölümüne enerjiyi verseniz Ve bu zamanı saymaya başlarsanız, Bu sayacağı zamanı Hafızalanındaki yeri bir bölüm Tamam mı? Ve gideceği maksimum sayı burada Bu zaman bölümün üstüne gideceği maksimum sayı 32.767'dir. Hani online izlemeyi alıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 10 diye gidiyor ya. Hı -hı. Bunu böyle bıraksanız 32.767 sayısına kadar gider. Niye? Zaman böylesi için piyasa içerisindeki ayrılan hafızaların 4'tür. Ve bu 4'ün içerisine sığabilecek maksimum sayı 32.767'dir. Hocam değişkendir ki diğer tihazilerden sonra. STD Olabilir, double word hafızalarına sahipler daha iyi gidiyor. Tamam mı? Var, diğer nesquerya var ama bizim şeyde 32.767 sayısıdır. Şimdi, bu 32.767 sayısı çarpan değeri en fazla ne var bizde? 1 milisaniye, 10 milisaniye ve 100 milisaniye var. Öyle değil mi? 1 milisaniye, 10 milisaniye, 100 milisaniye. En büyük çarpan değerimizde 100 milisaniye. 100 milisaniye eşlik çarpma kullandığınızda elde ettiğiniz değer 32 bin 767'nin yanına 2 eklediğimiz zaman ki değer ama ne? Milisaniye. Tamam. 1 saniye 1000 milisaniye. 3 basamağa atarsak, bunu neye çevirmiş olur? Saniye. Saniye çevirmiş olur. Yani 3276 3276, 3276. Saniyelik bir zaman elde ediyoruz. Tamam mı? Bunu da dakikada çevirebilirim. 3276.7 1 dakika kaç saniye? 30. 60 saniye. 60 böldüğümüzde elde ettiğimiz 54.6 dakikalık, dakikalık bir değer. Bunu saniye cinsine dakika ve saniye olarak çevirdiğimizde 54 dakika 36 saniye yapar. Burada 0.8 milisaniyelik bir hatamız vardı. Hata dediğimiz ne? Bir bir hatası. Evet. Yuvarlama. Şimdi sayıyı yuvarlayarak gittiğimde tamam mı? 0.8 milisaniyelik bir hata yaptığında elde ettiğim 54. 54 dakika 36 saniyelik bir değerdir. Şimdi bir mayalama tankınız var. İçerisindeki mayalamanın 3 saat sürmesi isteniyor. Veya bir karıştırma işleminiz var Ağacın karış karıştırılması 1.5 saat sürüyor Normal zaman ölesiyle bunu nasıl yapacaksınız? Örneğin ben sizden Ben sizden 1 saat 30 dakika ve 8 saniyenik bir zaman istesem Bir işler yapmak için 1 saat 30 dakika 8 saniyelik bir zaman istesem ne yapacaksınız? 2 zaman 2 tane zaman bölgesi kullanmak bunlardan bir tanesi Tamam mı? Peki 3 saat çıktığımda 3 zaman bölgesi 4 4 zaman bölgesi 10 saat 10-11 zaman bölgesi He? 4 tane de 5 tane kullanmamız lazım değil mi? Süreye bağır, 56 dakika Tamam mı? Yani şu e, 4 saatin sonlarına doğru örneğin 4 saat 50 e, saniye falan 4 saat 50 dakika falan diyorsan 5. zaman arasına geçebilirsin orada tamam, 4 saat 3 dakikalarsa geçmeyebilirsin 56 dakika noktası rahatına kadar gider bilemem tamam mı? oturup hesaplayacağız şimdi yapacağın hesaplama bu şimdi bunlar var 1 saat ne demektir? 60 dakika var. 30 dakika buradan geldi mi? Toplamda 90 dakika oldu mu abi? Evet. 90 ben saniyeye çevirmek için 60'a çarptım da. 5400 saniye yaptı mı? 8 saniyede Buradan var mıydı? 5400 8 saniyenin bir Zaman ihtiyacım var. Benim karesi Zaman değeri ne milisaniye üstünden tamam mı? Evet. Burada milisaniye çevirmek için 1, 2, 3, 1000'e çarptık var, evet. ne oldu? Evet. 540.000, evet. 548.000 evet. evet. milisaniye ekip bir değer çıktı. Yani ben zaman bölüme 5.408.000'lik bir değere mi saydılmam lazım? Ama elde edeceği maksimum değer neyle? 3 milyon. Şu, 3 milyon, 100 bin, 6 bin 700 bin bir değer. <gülüyor> tamam mı? İkinci sayıcının değeri ne olacak? Şey, düzeltiyorum. İkinci zaman bölgesi değeri var. Tamam, tamam. Şimdi, şu, şu sayıyı benim iki tane zaman bölgesi kullanacağımı bana gösteriyor. Tamam Şimdi birinciyiz birinciyiz şu değer neydi? 5 milyon 408 1, 2, 3 birinci sayıyı ben birinci zamanı küsuratı geç 1, çarpan neydi? neydi? milisaniyeydi tamam mı? Bir yani birinci zaman öleni preset parunum değeri vardı ya şurada gireceğim 38000 girdiğimi düşünün küsratı geç küsrat falan yani işlem zorluğu yapıyor tamam mı? birinciye ben 32000 girdiğimde tamam mı? geri kalan bana ne? 2280 Tamam mı? Şimdi 17. 2. zaman aralığı T 30 ile miydi? T 38. T 37 ikinci zaman aralığında veya olacak. T 38 gibi. Yan 38in zaman yeri ne olacak? 22. 22. Hocam ne 22080 çıkardınız da o sıfırları silmiyoruz? He? çıkardığımızda hocam sıfırlar gitmiyor ki o sıfır devam edecek yani. Hangi sıfır yani? İki tane sildik ya. Bir saniye çarpan veriyorum ya. Evet. Tamam mı? O yüzden ikisi sadeleşiyor. Evet, tamam. San saniye. Bunlar ne? Mili saniye. Şunlar mili saniye. Bu ne? Çarpan. Anlaşıldı mı lan? Evet. Yukarıda bir saniye saatleme yaptık. Dik aşağıdaysa bunu 100 mili saniyelik bir evet. zaman ölçeğinin çarpanı şeklinde çevirdik. Tamam mı? 22.080 gibi değer girmene lazım. ikinci zaman bölgesine. Şöyle net İkinci zaman bölgesine gireceğin değer bu. Hayır. Evet. İşler ne yaptıracaksan, bunu artık T38 ile yaptıracaksın buradaki işlemin ne olursa. Bu yöntemlerden bir tanesi. Büyük sayısal değer elde etmek için. Peki başka ne şekilde yapabiliriz bunu? Ha? Reseptatör başına? İndirip bunu. Yok. Şimdi elde ettiğim ve benim zaman ölüsüne giremediğim çarpan değeri kaçta oraya boşuyorum? 54080 54080 32767'den büyük olduğu için tek başına zaman rölesine yapamıyorum bunu giremiyorum. Ortak siz otomatik görüyorsunuz değil mi? Ortak böyle en büyük bir şey vardı orada. Şimdi bu sayıyı bölebileceğim en büyük değeri arıyorum. E, aklıma gelen ilk sayı 80 Tamam mı? Aklıma gelen ilk sayı 80'den 50 e, 4, 0, 80 80 e böldüğümde 676 gibi bir değer veriliyor. Yani bölebileceğin en büyük değer net olmasa da hani ya illa belki 160'a böldür belki işte ne bileyim 80'in başka katlarına da bölebilir ama yani bölebileceğin büyük bir değeri örüyorum. Niye büyük bir değeri örüyorum? Şuradaki sayıyı mümkün olduğunca küçük yapmaya çalışacağım. Şimdi ne oldu? Hiçbir şey anlamadınız. Ben bir zaman ölesi ve bir sayıcı kullanacağım. Tamam mı? Zaman ölesi değeri 80 olacak. Yani geldim. Yani şu çalışma şartında? K37 gibi bir zaman birisini çalıştırdım Diğerini neye ayarladım? 80'e Ve her 80'de Ve her 80'de K37'ye Reset atılıyor Yani ne oldu? 80'de bir evet. Pice falan oldu evet. Ve ben Pice'leri Sayıcına saydıracağım Tamam mı? Niye saydıracağım? K37'nin çalışma anlamındandır. <gülüyor> C1 gibi CK umur sayıcısını saydıracağım. Kaç kaç saydıracağım? 676. 676. 676 altı. Altı yüz sayısını <gülüyor> saydığında hani burada T38'in kontayla iş yapmıştım ya. Burada C1'in kontayla ne yapacağım? Yapmam gereken iş yapacağım. Evet. Saycıları sayma sınırı. He? sınırı. He? Sayıcı zaman zaman ölesi 32 bin şey sayıyor mu? O da 32 bin küsür. Evet. O da böyle yani 32 bin 767 sayısına kadar sayar. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Piyasin içerisinde aslında zaman ölesi diye anladığınız yapıda bir şey yok, eleman yok. Piyasin içerisinde sayıcılar var. Tamam mı? Hani zaman kaç sayısı, 1 milisaniye, 10 milisaniye ve 100 milisaniye demiştik ya. Piyasa içerisinde bir tane yazılımsal osilatör var. Osilatör dediğimiz ne? Dalga da. bölümünde. eleman. Bu osilatör 1 milisaniyede bir çalışıyorsa, 1 milisaniyede bir çalışıyorsa, aslında benim 1 milisaniyede bir, kaç sayan sayıcım vardır. Ama ben buna ne diyorum? Zaman vesiliyorum. Çünkü sayma aralığı bellidir. Örneğin k çarpma hız nedir? 100 milisaniyedir. Aslında 100 milisaniyelik bir içerdiği osilatör vardır ve ben kaç adet 100 milisaniye geçtiğini sayıyorum. Hmm. Örneğin şuradaki yazdık ya 32 bin sayısı. Aslında 100 milisaniyelik bir osilatörüm var benim içeride ama osilatörüm e, zamanla gittiği için. Aynı sürelerde aynı şeyle parseli verdiği için aslında ben bu parseli saydım artık nevi ne yapmış oluyorum ben zaman öylesi elde etmiş oluyorum tamam mı? temelde yapılan işlem bu ha değeriniz çok büyük zamanlara gidiyorsa da sayıcıyla veya peş peşe çalıştıracağınız zaman öylesiyle büyük değerleri elde etmeniz